Evet, neredeyiz? Nedir burası? Yine saçma bir numara mı? Aa! <Gülüyor> oh, merhaba sayın yarışmacılar. Kurtulduğunuzu görmek gerçekten çok güzel. Aslında Pet, o kadar güzel değil. Hatta kötü. Bu programın adı yok edicidir. Herkes bu yüzden izliyor. Eğer böceklerin kurtulmasını isteseydim adını kurtulanlar koyardım. Ne kadar aptalca değil mi?